Güzel. Kendine bakayım. Hiçbir şey yememiş mi bana ya şey? Kosmasyon. Ne? Bu da ya. Yok mu ya. Box box. Attağan. Şimdiki iyi bence ya. Daha bir şık gösteriyor. Tamam. ya. Bir durun ya. Hemen başlamayın. kas kasadım kasf <gülüyor> Çok güzel eğlenceli arkadaşlar yani. ile tavsiye ederim ama ya, bu kadar, kadar ya bence en yani, arkadaşlarınızla eğleneceğiniz en yani oyun faktörü bu yani savaş oyunlarından. Şu ne bakayım bir nasıl? Bomba, bomba bu nasıl bir şey? Bu mu? Hani ne gibi bir şey mi? Bu defa şey Yani bu defa gerada. Pompa da pompalı bu. <gülüyor> Muhtemelen pompalı bu. Peki bu seçebiliyor muyum tekrar ya? Ben de seçemiyorum neyse of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. of tek atıyo buraya <gülüyor> hadi tek atıyo tek tek bunu söyliyim bende <gülüyor> ben arkana gezeceksin o ben arkadan vurdu <gülüyor> ancak arkadan vururlar önden yok Ne bu? Uf, lan ne bu? ölüm çok ki. Ben gidelim, koşuyorum. Hayırdır? Hayırdır? Allah Allah, gelmiş bana yarış yapıyor. Arab tek tek gidelim, tek tek gidelim. Bize rütbemaz. Adresin konmasın. Ne ne bu? O ama 3 kişi aldı da. O yömdeymiş. O da uçuyor, uçuyor adam uçuyor ya. Ama Messi Allah yerleşamaz yani. Tutamazsın. Görseniz sıkardım. Acımazım yani görseniz. Abi İslam Barış. Ateş tek atıyor. Aa yandan geçti ya salak. Ah be sıkmaya fırsat bırakmadı. gördüm aslında da. Arkadaşlar hani ben niye pad atmak istemiyorum anladınız mı yani? Elimiz bitiyor ona. Böyle sıkıntı yaşıyoruz. Bak at tek atıyoruz mu arkadaşlar? Çift atma tek attı. Birincisine at. Tam tersi gelmedi. İkincisine tam vurdu. Bak silah da ilmiş. Size öyle hor görüyorum ama. Ne yaptın ayarımı bozdun. Lan... Vallahi çekezdim ya. Ya ne yapar vermiyorsun ya. Adam balkonu istemiyor. Okay ya. Bu Koçum tam girecektim Ne haber? Musa kim söyledi Tabircio? Adamlar bize oynuyor bak. Hay bekabık. Bak kaçtı. Şey? Bakıncıyız. Yine iyi lan. Aralığından yine iyi ben oynuyorum herhalde. Yok, bunanmayacağım. Bu silah iyi değil. Bu kullanımda bir silah daha çak <gülüyor> atıyor. Işte. Af be daha takılı kaldı. Ama onu vuracağım. Pompala gibi bir şey. Buraları bile uzun mu adam değilim. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? He, sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin he? Benim de arkadaşlar tek atıyor tek. Esmen tek atıyor. Yani yargı da atıyor. Nereden bulmuş beni? Ya ben diyorum arkadaşlar. Hep arkadan vuruyorlar. Evet ben arkadan buldum ama. O. o, o, o, o, o Şöyle size bak ne lan vuruyor lan. Ya gelmiş bana bıçak uçakla atıyor ya. Kol şarkıyor. Hadi son tak kolsun musun? Ya benim yere çebilir misin? Ah bak ben de yapacaktım aynısını. Neyse neyse bilemey almış. Ama ben sana kafayı taksam ben seni şimdi AH BEE Buna madı ya Lan sen kimsi böyle bait arıyosun he sen şimdi görürsün Ya diş alırken... O tadaklanamıyor ya Ama arkadaşlar ben söylüyorum çok güçlü silah takıyo he yani Güçlü sonrası zannetmeyin bak Vurduğun adamın var ya çıkartıyor. Dediler bak hadi. Kaç... Dediler hiçbir şey yani tek atmıyor. Peki baskın olursa sitemo söylerdi ya. İşise ineriz dedim. Ama ben <Gülüyor> Ya arkadaş Tam vuracağım anında çıkıyorlar ortaya ya. Ha böyle şey mi olur? Hop uçuyorum. Bak göreme mi ya? Yok ya işte ya. Ay bunlar bunları kovsuz vallahi.